Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alay. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi şu sıralar gündemi tanzim satışlar meşgul etmekte. Aslında bu satışlarda fiyatlardan çok oluşan kuruklar konuşulmakta. Tanzim satışlar bugün itibariyle online olarak hizmete girdi. FPTT AVM üzerinden online olarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben de bugün size FPTT üzerinden gerekli olan inceleme yapıp online alışveriş nasıl yapılıyormuş. Hep birlikte onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle epttavm.com'a giriyorsunuz. Bu giriş yaptıktan sonra üye olmayı unutmuyorsunuz. Üye olmadan alışveriş yapamıyorsunuz. kampanyaların kısmına giriyorsunuz. Buradan aşağıya doğru kaydırıyoruz. En alta iniyoruz. En altın bir üstünde tarladan evinize pazar alışverişiniz diyor. Burada gördüğünüz gibi 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Kampanya. Buradan indiğimizde görüyorsunuz havuç, ıspanak, maydanoz, salatalık, biber, patlıcan, soğan ve patates var. Fiyatlarda gördüğünüz gibi havuç 2.50, ıspanak 4, maydanoz 2.25, patates mesela 2 lira, soğan 2 lira, biber 6 lira. Ben geçen hafta ee, dolma biberini tanesi resmen 5 adet aldım, tanesi 1 liraya geldi, 5 TL aldı benden. Gerçekten de fiyatlar oldukça uygun. Burada e, alışverişle alakalı geçerli şeyler yazıyor. Mesela ürün en önemli olan şey ürün çeşitlerinden tek seferde en fazla 3 kilo satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu önemli. 3-3 kilodan fazla bir şey alamıyoruz. Havuç'a bakalım mesela. Havuç almak istiyoruz diyelim ki. Burada incelediğimizde üzgünüz bu ürün tükenmiştir diyor. Ben daha önce hepsine baktım. Şu anda e, sadece stoklarda olan maydanoz. TPT at diyelim. 2 adet diyor. Şöyle yapalım. 1 adet yapalım. Alışverişimizi tamamla diyoruz. Burada işte kargoda, kargo ücreti 3.70 TL. Kargo 5.95 TL'ye geliyor. Menü yani burada ürünlerimi kontrol ettim. Devam ediyoruz. Gördüğünüz adres kısmında kargo'yu adresim istiyorum, PTT istiyorum ve burada kargo'yu kargonata istiyorum diye bir seçenek var. Ben tabii ki adresimi istiyorumuzu diyorum. Yine tekrardan buradan kart bilgilerini giriyoruz. İşte havale var. Kapıda ödeme seçeneği bakıyorum yok. Kredi kartı, havale, BKM Express ve Garanti Pay ile ödeme seçenekleri mevcut. Buradan bilgilerinizi girdiğinizde ödeme yap diyerek siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün tanzim alışverişinin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.